بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا تخذلني فيه لتعرضي معصيتك ولا تضربني بسياطي نقمتك وزحزحني فيه من موجبات سخطك bimennike <Sessizlik> ve eyadike ya munteha raghbetir raghibin Allah'ım sana karşı <Sessizlik> işlediğin günahtan bütün bugün de beni yalnız bırakma intikam ve ceza kırbacınla bana vurma bugün de ...gazabına vasile olacak şeylerden beni uzaklaştır. Zahiri ve batini nimetlerin hakkına... ...ey muştak insanların dileklerini durup noktasız. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünün duasında Allah'tan istiyoruz ki Allah'ım... ...yaptığım günahlarıyla... Beni har ve zelil etme ve beni insanların içinde içi içinde küçümseme. Niye ki insan yaptıkları günahlar ile Allah'ın Allah ile Allah düşmanlık yapıyor yani Allah ile savaşıyor. Çünkü niye sen maasiyet ve günah işlediğin zaman Allah'a inan, Allah'ın buyurduğu emrin karşısında duruyorsun. Allah'ın isteğinin karşısında duruyorsun. Var rivayetlerde buyurur ki istiyorsanız eğer zelil olasınız günah yapın. İstiyorsanız izzetiniz ola günahdan uzaklaşın. Günah yapmayın. İmam Ali Aleyhisselam'dan böyle bir rivayet var. Bunun için de Ramazan ayında eğer biz dua etsek ki Allah'ım benim günahlarımla beni zelil etme. Yani manası budur ki kendimiz de günahtan kendimizi korumamız gerekiyor. Buna bir aşırı bir derecede kendimizi korumamız gerekiyor. günahdan. Çünkü izzet almak istiyoruz. İzzet Allah'ın kapısındadır. Kur'an'da da ayet var. İzzetin hepsi Allah'ın yanındadır. Allah'ın elindedir. Sen günahtan kaçarsan, Allah'ın emrine uyarsan, Allah izzet verer. Bu ayda ve özellikle bölenci bir ayda Allah'tan izzet isteyelim. Allah'tan günahlardan korunmak ve izzeti kazanmayı isteyelim. Ve biz Yaptığımız dualarıyla kendimizi yavaş yavaş günahlardan uzaklaştırıyoruz. Ve izzete doğru hareket ediyoruz. Bu bir plandır, projedir, bir yol haritasıdır. Sen günahtan kaçarsan, izzet elde edersen. Sen günahtan koruyarsan kendini, değerlenirsin Allah katında ve insanların içinde. Onun için en önemli duamız... Bu ayda ve bu günlerde Allah'ım bize sen istediğin izzeti ver inşallah. Esselamu Aleykum ve